Bununla birlikte izleyeceğiniz üç videoda size, sanatçıyla seçtiği konu, kullandığı malzemeler ve o günkü ruh hali arasındaki ilişkiyi göstermeyi hedefledik. Aslında resim yapmak bir yer, bir kişi ya da bir olay hakkındaki duygularımızı yansıtmaktır. Çoğu sanatçı kabaca bir çizimle başlar, ardından ton, en son da renk gelir. Bu yüzden çizgi, ton ve renk üzerine üç video hazırladık. Öğrendiğimiz kavramların bazılarını sulu boya sergisindeki resimlerde beraber inceleyeceğiz. Bu videolardan sonra tabloların bir kısmını estetik, karakteristik ve entelektüel açıdan değerlendirebileceğinizi umuyorum. Bu kadar kişisel bir anlatım tarzının yani sulu boyanın popülerliğini yitirmemesi gerçekten harika. Herkes bir kutu sulu boya ve bir fırça alıp hedefindeki seviyeye ulaşma potansiyeline sahip. Burada bir Reny McIntosh tablosunun önünde duralım. Bence çok güzel tasarlanmış bir resim. Manzara resimlerinde kare çerçeve kullanmak alışılmışın dışında ama bu sayede güçlü çizgiler bizi anında resmin içine çekiyor. Bana göre bir ressam aynı zamanda bir tasarımcıdır. Tasarımdan kastımızsa hangi nesneyi nereye yerleştirdiğimiz ve biraz uzaktan baktığımızda gördüğümüz çizgi ve ritimdir. Çizgiye giriş yaparken çizgiyi sadece bir şeyleri tanımlamak için kullanmadığımızı gördük. Aynı zamanda çizgiler bize kompozisyonu ve çeşitli öğelerle ne yapılacağını gösteriyor. Çizerken ucuz ve sıradan bir kalem kullanıyorum. Ardından içinde su haznesi olan fırçamsı ucuyla üzerinden geçerek yumuşatıyorum. Hızlıca birkaç temel Basit çizgi çiziyorum. Yumuşak yatay çizgilerin yanında dikey çizgilerin dramatik bir etki yarattığını görüyoruz. Bence güzel bir kompozisyon olacak. Kim bilir, belki de bunu bir resme tamamlarım. Olabilir, öyle değil mi? Manzarayı inceledikçe yeni detaylar keşfetmeye devam ediyorsunuz. Çoğu sanatçı eskiz defterine kabaca çizgiler çizip, neyin nerede olduğunu ve nasıl göründüğünü belirterek işe başlar. Ardından açıklık, koyuluk ve gölgeyi göstermek için tonu kullanır. En son renklendirir ki bu da olayları ve objeleri tanımlamanın nihai yöntemidir. Küçük bir sayfaya taslak oluşturacak bir çizimle işe başlıyorum. Sadece devam eden ağaç sırasının bir kısmını çizmek istiyorum. Ağaçlar muazzam bir perspektifle giderek sıklaşıyor, sıklaşıyor ve en son bir nokta halini alıyorlar. İşte burada ritmi yakalıyoruz. Yani bir yanda ağaçların gövdesini oluşturan güçlü dikey çizgiler, diğer yanda ise korkulukların dikey çizgileri yer alıyor. Bir anda ağaçların bittiği yeri çerçeveleyen sarı şerit çizgiyi görüyoruz. Burada resim biraz hareketleniyor ve dikkatimiz kaldırım şeridine kayıyor. Ünlü ressam Turner da benzer bir yöntemle kağıtları küçük parçalara katlayarak çalışırdı. Kağıdın farklı yüzlerini alternatif çizimlerini yapardı. Atölyesine gittiğinde tonlama ve renklendirme için hangisini kullanacağına karar verirdi. Çizginin bana göre en önemli işlevi bu. Ama başka işlevleri de var tabii ki. Mesela en basitinden nesneleri tanımlıyor. Kompozisyonun heyecan uyandıran kısmı da bu işte. Size resmin nelerden oluştuğunu gösteriyor. Yani bu karmaşık manzarayı çizgi, ton ve renk gibi bölümlere ayırarak daha basit hale getiriyoruz. Şimdi ise tonla ilgili filme geçiyoruz. Bakalım neler olacak. O filmi de dikkatle izleyin lütfen.